Adamı kesin mi? Gördüm adama. Öldü bir. Şimdi kuru tamamlayabilmen için birinci bölümü izlemen gerekiyor. Ha yok, ben izlemeyeceğim. Ve devam diyorsan televizyonda çıkan o Aşk Meşik dizileri var ya. Ha işte onlardan hiçbir farkı kalmaz maalesef. Tam şu anda sağ üstte çıkan videoyu izleyip gelmen videoyu anlamanda baya bir yardımcı olur senin için. tam Hala devam ediyor. Devam tamam et. De Çıkacak şimdi oda. Aşağıda kanko. bu arkadan yapı yapıp girmişler mini değil bak. Tamam gördüm. Gireyim mi içeri bende pek bir şey yok. Gir gir ben de geleceğim ya. Dikkat et yalnız. Şey sağından sonra solundan... Aa adam. Senmiştin. Yapıyı kırmışlar ya. Yo oğlum yapı, yapı duruyor. Var bende var gel al. Çık şuraya. susturucu. Susturu ya. Uzaktan yoz bu arada susturucuyu. Yok evet, ya buradan sıkıyor, evin içinden sıkıyor. Yok yok, evin içinden mi? Evet, evin içinden. Evet, evet, evet. Soldan sıkıyor kanka evin içinden. Mini ile girmişler bu arada. Mini var içeride. Buradan giremeyiz kanka, zorlama. Ne yapacağız? Bir bekleyeceğiz. Aa bak buraya bir yapı yapmışlar. Gel bakayım buradan girebilir miyiz? Şahin geli diyor. Aa dur. Yemedi de aynı. Ben... ben... Devam Ne Uyusun abi. Bu arada etrafa da bakın da bir yandan da şey olmayalım. fakat ya. Ya at at. At at. Bir tane at. Atılmıyor mu? Şuraya küçük bir tane at. Oğlum biz nasıl çıkacağız yukarıya? Yaptın yapıya sokayım ben ya. Biz nasıl çıkacağız oğlum yukarıya? Varız dur. At oraya dur. Kanka adam belki keseceğim kessem keseceğim adamı gördüm dur. Adam hemen solda kanka görürsün şimdi. Aa korum değiştiriyor Yapı yap, yap yap yap yap yap. Bekle. Ya Kadir Allah aşkına adam aklı bir yapı yap da kanka. Çıkalım yukarıya. Canım bana çok vurdu o da yine. Ben abi bakıyorum abi gir çıkın girin ya Allah aşkına 3'ümüzde içeri girmeye çalışıyor sağdan adam gelse kesecek 3'ümüzü de Gelmiş abi Ya Vurdum bayağı adamın can az Hemen şöyle hızlıca bir geçmişe gittiğimizde bizi evde darlayan Yani eskiden yaptığımız birinci bölümdeki yaptığımız o Klan base'inde darlayan Raid atmaya çalışan Raidin yarısına kadar gelen Fakat CT yiyen Klanında neydi? Zınktı Doğru muyum? Yani öyleydi zaten görüyorsunuz Ve şimdi İntikam zamanı. İntikam neydi? Soğuk yenen bir yemekti. Var mı başka? Bir Benim şey? bayağı bir şırıngam vardı. Yapşak. At at az daha at. Benim şırıngam bu kadar değil de AK kullanıyorum. İki tane kaldı lan. Tamam tamam kalsın kalsın. Çektin mi? Mücevher şey oldum. Adamın yatak süresi var bu arada. Abi beni bir bloklama mı? Bir dakika bir abicim bir. Üstü galiba. Düşmedi, hareket ediyor. Abi önce. bakayım, atla. Ben girdim. Önünde adam. İçeri değil. girdin mi? Evet, öldü. Oh. Gir abi içeri. Oo, sandıklarda var güzel aşağıda. Geliyoruz. Ha DB. Adam DB'ye seviniyor ya. Hadi burayı db. şey yapsana. Kanka. Şu ya olur. yapıyı kırsana. Sürpüler var. Yapıyı kır yapıyı. Geldi adam vardı dışarıda. Ha. Abi o boku, boku öldüm ya. Gitti yemem yemem gitti. Ona üzülüyorum ya. Yemek var ya oğlum beyizde. Ya var da yemek şey su şeyim gitti. Ona üzülüyorum. Tamam burada yakıtlar var yakıtları ah. çektim. Gel gel adamın üstüne bak. Oy. Şu Patlayıcıları ben alıyorum üstüme. Tamam kalsın dışarıda yürüsün ne yapacağım adam giremez ki içeriye. Mini alır kaçarız bu arada. Tamam, Zınk bu gene. Gibi. Bunların var ya bu çok üç. efsane eline verdik. Mini'ye geçirdik. Abi birimiz evet, bekleyecek abi. burada adamlar tekrar girmesin diye, git gel yapıyoruz. Karayalım ilk vurduğumuz adam mp5'li. Şırıngan çıktı, yemek tamam. de çıktı, vereyim mi? Ben yukarı gelmem <gülüyor> lazım, Dur, yukarı çıkamadım. Gel yandan çıkılıyor. Dur. Aa şu fırınlara bakayım ne bir dakika. Fırınlar boş bak. Uyyy Thomsen, ilke çekmiyorum şu e, şeyi. Tamam. Uyy, odunlara bak. Komiser nasıl yukarı çıktın lan? Gelin arkadan arkadan dolanın. Not var oradan bir tane. Gel gel. Mininin oradan gel. Verdiven var bir tane. Arada çekmedim durun noktalarını. Tamam yok. tamam Sadece... Ben en üstte bir çıkayım da etrafa bak. Kanka oraya oraya nereye çıktın oraya? Olduğun yere nereye çıktın nasıl çıktın? Arkadan. Gel kanka buradan gel. mi var bak? Mininin sağ tarafından inerli. Arkaya doğru. Bak. Gel buraya. Her, Gördün? Oradan. eriyormuş bunlar da buraya raid diyormuş. Belli. Tamsın var. Çekmedim hepsini orada işte. Tamam, Benim şeyin al bu arada. Araştırmanın altına bak. Baktım Bak Sonra Çekelim o zaman. Evet de evet. üst, üst katta bir şey var mı? Benim üstüm full Yok. bu arada. ben. daha yaratılar var üstüne. Çekelim mi? Abi biz gidelim miniyle. Ya Kanka yapıyı kır dedi mi? şey yakıtı var miniyle. Var. Mi? Yeter yeter. Odun varsa eritelim ya, ya eritecek malzememiz yok. Zira kaç saniye? Tamam. 15 saniyede bir basıyorum. tamam ben bunu daya alırım. Od odun getir, biraz odun getir, şu yakıtı eritelim. Var odun. Tamam, gel Od odun getir, şunları eritelim işte. Ge ge ge gelecek zaten ya onu biliyorduk bunu. Vuran var. Abi alırız bu arada biz 3 kişiyiz. Bir de adamları CT gelip kestik. Alırız ya, şey yapmayın. Için. Ama ölmeyin. Ölürseniz çünkü GG. İlker seni vurduğu adam var ya Buran adam vardı ya. Ha He, aynı hemen. O taraftan sıkıyor aynen o taraftan. Hadi. Yüz, yüz ben düştüm sana. ben düştüm öldüm abi. Nereden vurdu düştüm abi? Ben. Kurucu. Ben de yedim. Sağdan yok. Anlamıyorum. Başkaları bunlar. Yok yok ya. Gene aynı adamlar. Tutturucu şeyler var. İki yani Hadi adam çıkmasın yukarıya. Uğur abi, itenler şey al abi. Silah al dıştan gel abi. Reyle Re devam dur. edelim o zaman biz ya. Bir saniye bekleyin. Ben geldim şimdi. Hadi koru kanka. kanka. dur daha bekle bir çıkma bence. Rey demedim ya buraya vuruyorlar. Dokuz tane kalmış zaten. Kırıldım. TC al. TC ise. içerideyim. Girdim, içerideyim. İçerisi dolu. Evet, TC burada içerisi dolu. Oy! İçerisi full. Kadir dışarı bak geliyorum ben. Kırıldım TC'yi. Çabuk çabuk şey at. TC, TC bas. İçeri bak, içeri Tam bas bas. İçeri gel at, içeri at. İçerat gel. Adam var mı zaten? Tam sen gel içeriye. Atayım, at at bir yere, at şu, e, kırdığım yere at. Aa şuraya at, zaten oraya at. Girmiyor kanka. Kadir o zaman bir yere at. Adam var atmadan at ama. At kanka buraya buraya at ya buraya at. Buraya olmaz gerçi. Aa gel buraya şunları kıralım şuraya at. Şunları kıralım buraya at. Adam çıkıyor, adam çıkıyor, adam çıkıyor. Olsa... Oradan mı çıkıyor? Evet, bizim çıktığımız yerden çıktı. Tamam. Öldü. Hay lan. Kadir gel. Kadir gel. Kadir gel. Gel at. Direkt sağ, direk sağ, direk sağ. Şuraya at. Sağ at. At oraya. Güzel. al al kanka kapı, al kapı. Tamam abi dur, halledersin. Bizde evi, bizde evi, bizde. Bunlar vurdu beni. Kapıyı az kapattım yeri. Şifre kil tattım. Kapıyı uzat bu arada, giriş aç. Tamam, bütün kapıyı kırdım içerideki. Taş var mı metal? Çık oradan metal, şey TC kırdım yerde. Çık oradan. Main şifre. Taramanı tamam. silahım olsun. Yatak, yatak atsana bize. Kanka double double dorat bir de. Tamam tamam. Şeyi ver, hammer'ı ver, hammer'ı ver, hammer'ı ver. Al. Dışarıyı metale yükseltsene. Oraya gidiyorum zaten. Yükseltirsin evimizde tamamen. Kapa bas buraya. Bir, bir tane double doorluk. Yara saydık. double door şey falan hepsini ayarladı. Kapa bas. Basıldı. Arkadaşlar öldüğüm yeri işaretleyeyim mi size? İşaretleme abi yok yok gerek yok. Evimizde ev aldık. Kader çabuk ol. <gülüyor> yardım yatağını. Double door tamam. Da double door var ben double doorluk yarat. Şuraya bir tane no normal yapat double doorluk yarat. Ev çok tatlı ya. Bana yatak attı ne ya? Atacağız abi şimdi. Atıyorum abi Şu an üstümde kapılar da craftlanıyor ya. Eee Kadri bir tane çekil, şey bassana. Çekil çekil. Bir tane... Allah feane vermesin ya dur. Bir tane şey bas. Iki tane, e bas. i̇ki tane dükkanı bas. İki tane dükkanı bas seri. Bir tane tekli kapı bas bu arada basıldı çiftli de var tekli de var tam çiftli var çiftli var ben de kodlock var sen iki tane çiftli oyna bas bana ver töbesi daha hızlı benimiz ağacı tam ev nice. komple bizde ev komple bizde <gülüyor> kesin görmezsin yani. ev komple, komple. bizde gg bana yatak attın değil mi mp5 atıp hep... şuna bak şuna bak şuna bak şuna neyine bak Şu... dolaba bak ooo onu onu armadını ama üstün bırakacak yer yok, üstün bırakılmazdım. Ah susturucu öldü, salak galiba biri susturucu. TC, TC, TC dikoyla TC dikoylanmasın. Buraya bir tane tekli kapı bas. Hemen. Double door'ları şu şeyin içine attım. Evet biri öldü. Tam buraya at kanka, tam buraya. Ben çıktığım zaman. Şu kapıyı gel, gel buraya gel, kapıyı kapatacağım. Üstüm boş değil mi? Ben dolu setler var. Setim var ya oğlum. Başka? Sağda Evin solundaki kayada iki kişi. Evin solunda kayadalar iki kişi. Patik düşüyorlar. Gel buraya hadi. Düşüyorlar. Kader silah al çık kimse yok. kimse arıyorlar. yok kimse yok Kadir. Al malzemeyi çık. Tamam. Benim benim al. <gülüyor> Kader yapı yapacak malzeme getir yeter kanka. Buraya 53 canı kalmış Kadir. Yapı yapacak malzeme getir yeter. Kırıldı. Kırıldı. Kırıldı. Al, üstü, şimdi yapayım. çıktın çıktın çıkamazsan gitti. Öldüm ben. <gülüyor> Adamlar girdi içeriye bu arada. Oynuyorum lan bekleyin. Oyun oynayın abi dıştan gelmen lazım. Ben de Kadir yapı yapacak malzeme getir yeter kanka burayı. 53 canı kalmış Kadir. Yapı yapacak malzeme getir yeter. Yine. Kırıldı. Al, çiz, çiz. Şimdi çıktın çıktın. Çıkamazsan gitti. Adamlar girdi içeri bu arada. O oynuyorum lan bekleyin. Oyna oyna abi dıştan gelmen lazım. Gördüm. İyi. Ben de bu tarafa, sen de Öldün mü sen? Yok. Ben vurdum, ölmedi. DB et vurdum, ölmedi. 2 2 2 det, 2 det. Geldik, 2 kişi var zaten. Bir geldim, kişi daha var, 3 kişi, üç. Üç tamam, kişi geldim, geldim, geldim, geldim, geldim, sağdan MP5'ini aldıktan. Öldüm, öldüm. öldüm. Bana sıktınız. Abi ben sıkmadım, bir saniye. İçer sağ bende. Öldü 3. Öldü 3. Tamam 3. Öldürdüm. öldürdüm öldü bir. Ee, evet evet elarlı 8x'li bu. Herhalde. Çektim 3 bu da. Kadir çabuk şey şey malzemesi getir. Orayı yap yapmamız lazım Kadir. Kadir çabuk şey şey malzemesi getir. Orayı yap yapmamız lazım Kadir. Kapat orayı, kapat kapat yükselt yükselt. Yüksel, al, yüksel. al al al. Bak Naked bak. Abi, mi? E, şuraya şurayı da al. Abi loot, lootların hepsi dışarıda. Tamam bizde. Kadir şuraya yap yap. Çık. Tamam bizde. Tamam bizde. Şu... Tamam bizde bizde bizde bizde. Ez. As... Ez for cici. Buraya atma buraya atma buraya atma. Var da ilk kez oraya klip alman lazım. Tek spreyi iki işe aldım. Sen adamsın. Ama alamam şuan. Of. Abi yarıl son bende. Buraya bir yere kapsın Sen bir yerde MP dedin ama. Ee, sandıkta direkt sağda ya. Hani var ya eşya var mı diye sandıkta. Thank you baby. Thank you baby. Mah mah. Of. Yok kanka. Yok mu? Tamam ben ben de bir tane barikat var. Sen gel yap yap yeter. Hani istiyorsan var hurda. Geldiler. Hey dude. Thank you. Thank you. Thank you. Sizin var ya o oh hile kullanan ve <gülüyor> Şaşırmayacağımız üzere bekleyen olay gerçekleşiyor. Yani neden bilmiyorum ama bizde şöyle bir şey var ya yani bu bizim ekipte de var. Sürekli birini ölünce o kanka iyi mi güzelmiş eline sağlık demek yerine ama budum eylesin sen bana de... Bunun gibi şeyler oluyor bu, bu bu çok saçma bu. Niye var bilmiyorum sebebinde daha çözebilmiş değilim. Ama böyle bir şey var ve bu sanırım sadece bize özgür. Ya ben şu an şeyi düşünüyorum yani normalde böyle bir şey yapmam fakat şu anda hani şu videoyu çok düşük bir olasılık ama ne karşısına çıksa izlese utanırım acaba. Yani boşuna küfür ettiği için utanırım acaba. Ez <gülüyor> <gülüyor> bizim Oğlum bura var lan. Ne bizim Hay, bu arada Bey. bu arada bizim beysem fazla malzeme var. Gel. Atlayacağız. <gülüyor> Vallahi Beyza öyle M2 var abi. Var M2 var oğlum base'de beni delirtme. Malzemeleri taşırken bir ara bir afk kalıyoruz dinlemek için çünkü çok kempliyorlar sıkıntı oluyor tek onlar değil başka klanlar da geliyor Onun için biraz afk kalalım o sırada Kadir tek başına bir yere CT'ye gidiyor yiğidim Kadir'in de Twitch kanalını açıklama kısmında yayın yapıyoruz ya yayın yapıyor kendisi Rust Apex Korku Korku Kork, Oyuncu Artmış İlgilileriniz aşağıdaki linke tıklayarak gidebilirsiniz Gay mal. Tamam. I use to Yes. Aa, adam online. Adam kapıları kapatmış. İyi misin? Vallahi 3 kapı var kank. Yok, 2 kapı var. Atıyorum. Çok okay. çok alırsın ya. Bu var, okay. bir de bunun arkasında bir tane kapı var. Ondan sonra içerideyiz. Atıyorum. Vay ama. Yallah ya bismillah. Vur patlayıcıyı. Çatkan trap var burada. Kapıyı da çatkan e, at, at bana at şeyleri var. at gel buraya. Pa patlayıcılar at susturucuyu at. Aa şeyi kırıldı lan. Ee, elleri el, şey, ver, elleri ver. Ben de sıkayım. Gel o zaman gel sen sık. Çabuk gel. At çabuk at o zaman. At. Susturucuyu verdim bak. Dışarı bak. Dışarı bende Şey doğru burada patlay, şey de patlasın. Kanka önden ben direkt kuşlayacağım adamın üstüne. Boş lan. Geç. Bekle. Önden ben direkt adamın üstüne kuşlayacağım. Kuş. Bura raidlenmişler. Aa uyuyorlar ikisi de. Vay, TC al. TC alamıyorum, patlayacağım şey evet. lazım. Bak oraya. Hiçbir şey yok öyle. Aha buldum. Seçil. Lupin Karakov kanka bunların şeyi ya. Ee, serisinden bir kapı var. Korktum. Kapı Ay. bassana. Basacağım. Öldü mü? Öldü lan? öldü öldü altıma sıçtım piç A bu bu. Adam kapıyı kapattı ya Tamam yatakları burada adam yatağı içeride kanka şey getirsene sen Patlayıcı Adamın evini aldık bu arada Beni öldüren piç Getiriyorum g Getir getir g değil ya patlayıcı bir şey getir Tamam PC bizde TC dışarı TC evet TC burada ha ya da kır eee yatak var yatağı içeride bir de adam şeyi kapattı araş hı, -hı. içeride silah var mıydı? ee içeri leşti bu arada burayı kapatsak yeterli erir yani bunları alırız bir şekilde gerçi adamın AK'si vardı AK'yi görmedim Patla patlayıcı mı getir ya x Yardım. yardır Al susturucu. Adamın yatağı burada. Lan bir şey yok dedim yolum. Kazda geldim. Adamlar atıyor artık. Tetçim. Adamın AK'si vardı ya o nerede? Dışt. Oy madenlere gel. Bakalım. Ü, bunlar ameliyalik yapıp gelmiş Evet evet Gelip yapmışlar bir... bu arada. burada yatıyorlardı bunlar Da AK vardı ya AK nerede? öğrendim mi acaba? Büyük ihtimal kanalın içine gel MP5 de sıktığına göre AK'yi öğrendi kanka Allah, Allah. Allah. Ne yapayım Önümden geliyor Sekiz tane şunu kaldım altı tane şirin kaldım, Vallahi çatıştır vuruyorlar. Aa adam ararım ben. Atrolü bir yok. Aa susurcuyum. Şeyden Şeydenliyim. Safe sondan sanırım. Evet evet safe sondan susturucuyum. Sikmayın lan buraya. Adamın içinde bir şey yok mu ki? Al silahını aldım, aldım O da CTA diyordu bence Olabilir. Ha şöyle cover'lı bir yerde biraz uzak bekleyelim ki ayıktım mı? Buraya adam gelirse biz araya gitmeyelim Ya bunlar alamayız ya çok zor Heli'yi uçuranı kesmemiz lazım ilk Ardından şeye vurmamız lazım da o da CT'yi keserim gel Gel oradan gelen CT'yi keserim Oha altımıza bak lan Bunlar bunların base olmasın Ya hayır Aa. Gel, gel gel gel M2 sıkıntı yıkar Kanka korusan mı Göremiyorum adamı Allah Can basıyorum kanka canım çok az. Gelmiş bana Bek pikledi. Be, be, bana bitirdi. Öldüm. Bana vuran öldü. Dorumda karşımda iki Bir dönemiyorum da. Bayığını basıyorum ölmedim. Sana vuran öldü öldü. Ya, yatağım nasıl? varsa kalk gel. Tanka yatağım var bir şey değil ama baygınım. Neyse. Adam var adam. O da öldü. O da öldü. Ben, tamam. Canı basıyorum ama canım Bit, yok. 73 saniyesi var ya. Bir tık uzakta yatağım var. arkadaşına vururken beni arkaladı kanka ya. Hı. Hmm. Ona nasıl ölmedi hala şaşkınım herhalde. Sette adam geldi. O da öldü. Peki ay şeyler, bir şeyler MP5'ten daha iyi. Olur. Sert gelmiş aldım birini suru var mıydı ney sur vardı bende tamam. senin için diyorum işte üstündeki kadar ben çektim tamam tamam kaçıyorum burada bekliyorum ben seni gene burada da kestim şu öbür adamı göremedim ya ee, şey lan ben burada birini kestim de bulamadım adamı ya Bunlar bitirdik galiba. Bitirsinler ya biz alacağımızı aldık. Kanka vallahi burada birini kestim ama bulamadım adamın ultunu. Şimdi gidelim. Hoodileri pant pantolonları almıyorum. Ben alırım ya benim üstüm boş. Gel al. Ay, buraya lose atmışlar. Ben attım ben onu. Gördüm gördü. Öldü. Öldürdüm öldürdüm yürü gidelim benim canım çok az. Gel bunda şırınga var. Lazer de getirmiş. Eyvallah. Gidelim hadi. Eyvallah beyler. Teşekkür ederim. Bu taraftan o taraftan mı gidelim? Hayır, evet, buradan gidelim ya. Şurada Oradan bir adam kessin. O zaman aşağıda aşağıdana gidelim. Soldan kanka gel. Buluruz ya. Yalnız bir şey diyeyim mi? AK'yı düşündüğümden daha iyi oynuyormuşum. Çok Önümüzde adam var. Aa hazmat giydi. Öldürme <gülüyor> öldürme öldürme öldürme öldürme. Başa ölerim. boss, what's Okey, okey, wait, wait, wait boss. İlk kez bunu atayım mı? Tam kaldır hocam. Kalır kalır, at, at havaya. Bir, okay. I just want to the... <gülüyor> girdi gerizekalı. Sana nasıl girdin lan, ha, Aha <gülüyor> abi, devam Yok mu city'ye gitmemiz Bu arada var ya biz evet. biz boşuna şey kasmışız ha Sülfür Sülfür alır mısın ne kadar kastın 6 tane de kastın Yok var bir kasaya yakın süpür kastık Yum bomba atar ben Üf, lok, lok. Bu arada o heliye çarpıyor. Heliyi ya, takla falan attırıyor. Ya yani artık... biliyorum yani öyle bir fantazi yaptın. Bilmiyorum. Uyumam. Bir ara ben öyle öldüm. Sıkırıp sürüyoruz amcığım. Arkaya birden yüksek hızlı bir vurdu. Sıkırıp çıkıyor. <gülüyor> Kanka, takat ne sıkırıp? Düm, lan oh e mouse'u açmışsın lan. <gülüyor> mouse'u bildi bak. Aşağı 5 girecektin düzelmedi. Orada bir boy metal yetiyordum doğru. Karakolu bana sağ git sol gitti. Oha sol altımıza bak Kadir. Kadir. Ne diyorsun hemen online. Hemen hemen. Türk lan bu selamun aleyküm kanka diyor. Aleyküm selam lan daha iyi. <gülüyor> A aa, Aaa. Götüm yandı lan. <gülüyor> <gülüyor> He? Hah? Ne diyor oğlum şu çocuk? Yemediğim mi? Abi senin ya. sesin niye az geliyor lan? Ben de dedim bunu. Bak sana. Sen mi Harbi inkar. O hor dinlemede mısın abi? Evet. Al al at senin karnını açtır karnın <gülüyor> Sağ sağ <ol>, var benim. <gülüyor> Varım bizle biz gidiyoruz. Yok abi sağ ol canım sağ ol. Haydi öptüm, görüşürüz. Ayy midesiz biç, pih bir... öpüydü. Attığım al. al. Hazreti yap, babak derdim. Ev silah dolu zaten abi. Ne attın lan? MP5'i attım ya. Olayı Oğlum çıkarttım baba. mp 5 vardı lan zaten. Harbim lan püh. <gülüyor> Ara zaman <gülüyor> MP5. <gülüyor> <gülüyor> Dön geri alak. Ese gitti daha ya. yürü gidelim Eee şey. bizim ilk vurulduğumuz yere Iıı, Hop Kaldır ucunu Korktun diye yani. mi Ya bak yere meter atmış 14, 14, tane, tane. 14 tane metal var Gibine. Bak işte kanka bakalım. kapatma bak Vallahi çok uzun süre buradan aşağı inmesi <gülüyor> Kapa tamam, kapa orayı yok Kapa Bu arada ilk kez eee on 12 seçili 3C4 Bütün roketler Adam yukarıyı yaptı bu arada Ve yapıp yapıp Yapıyor basıyor işte. HQ set abi. Hadi Sen ne ara gittin lan H hey, ya H abi Abi helide yakıt var mı? Var Adam indi aşağı Geleyim mi ilk tamam buraya gireriz girmemiz lazım yani Tamam abi roket yoksa Kanka beni çat çatılarına bırak patlatmadan bineyim. Götür götür götür hızlı hızlı hızlı hızlı Yavaş yavaş da, yavaş da. aşağı. Sen üstüne çok hızlı çok hızlı gel. Tamam güzel. Good. Devam. Aldır. Allah be anıver hani bir. Aldır. Aldır. Tamam adım. abi hallederim. Yol. Tamam ruhsuz. Dur beni de bıraksın mı? Hımm gel gel sende gel abi aşağı in daha az amatlar. Tam cafe'nı şey tutsun, hiçbir şey göremiyorum. Gafnelerim yok abi. İn in in in in in in. Aynen I aynen bunlar şey CC'ler. CC klanı bizim daha önce raidlediğimiz bize raidlenip artık nasıl bir şeyse sıfırdan kasılıp evin yakınına ev atarak bizi raidlemeyi planlayan bir klan. Bunlara e, bu ekiple ilk defa online raid deniyoruz ve sanırım hayatımızdaki son raid oluyor. <gülüyor> Buldun mu? Evet evet bura abi tam şu ortaya vuracağız. Sen sağa sola bak da buradan yukarıya başka çıkış yok sanırım. Yok yok çıkış yok. Yavaş yavaş yavaş. yavaş. yavaş. yavaş. yavaş. At at kanka şuraya roketleri bana. Roketleri bana at arkandayım. Tam orada olur. Garaj kapatıyor galiba. Dur bu mu? Abi bura abi her şey sende bitiyor bak ona göre. Kan yapmıyorum, bak. Sıkın. Tamam. En Dur, nereye vuruyoruz? Ben, en ben... Vur Gel, gel, buradan vuracağız. Gel, buradan vuracağız. Beni vurdum yere vur. Buraya gel, yanıma gel. Silah seninle bana atın ben fener etmişsin. Al abi. Daha sonra bakın da. O mini orada patlayabilir. Kadir, benim vurduğum yere vur. Ya Allah ya Bismillah. Bur, Pikmiş. Da ya. Vur, bir vur bir tane daha Çık Vur Yarında adam aşağıda ona göre Otel'e basıyorlar Basmadan vurmamız lazım bir, bir alta vur bir dakika abi şey yapma da adam aşağıda G4 var ya Vur Ah canım bitti Vurayım mı bir tane daha? Açınmış. Vur oğlum vur vur. Tamam kanka orada açıldı. Abi sen direkt şu sağ sağ tarafa bir aşağı düştü. Bir saniye bekler misiniz? Göstermeyim. Çıkıver İstemeyim. abi. Dememiz lazım ama. Ben elimden bir alttayım. Kanka adam burada. Gara garajın arkasında. Ben? Gel gel. Şuradan var Hayır oralara fırın gerek yok kanka adam garajın Gediğin arka mi? tarafında. Gel abi gel. Peki. Bak adam burada garajın arkasında, burada. Bu adam garajın arkasında. tarafında. Şurayı aşağı vuruyorum. Hadiir, aşağı. Bu garaja bakıyorum. Ben garaja Bir bakıyorum. Işık tut sağınızda görsen. Al. Tamam. Köşeye kanka. Şu anda köşeye. Eşikten göremiyorum ben. Bir ışık ayrılar. ne vurdum? Vur abiye vurdum. Bana yani, vurmadı. Bana da. Bende vurdu. Abi abi dikkat et sağ sağa <gülüyor> sola kapılara iyi bitti. bak. Benim de iki tane kaldı. C4 var. Aa, bekle. Atayım birer tane. Yok yok. Daha değil, daha değil, daha değil. Sen siz sağ bakın. Kap kapılara bakın. Arka arkanıza bakın özellikle bakın. Arkana hadi. arkana ve Buran, sola. Hem benim arkama ben önüne. Aa roket bitti lan vuruyor mu ya C4? pat patlayıcı var mı? Var mı? Var. Pat patlayıcı ver. Seçil de var. Şey, Se seçime gerek yok. Aşıldı. Dikkat. Aynen son kat kanka. O da hekiyor. Bir alt katımız var. İneriz inşallah ya. Metal bir şey yok. Şöyle skimle işletmesin. O ara değil mi? At kanka C4'leri bana. 3 adet daha. Bu biri. Başka saçeller Se ver. Var var. Saçeller. Yani Hadi ben de üstümüzden çıkabilirler mi? Çıkarlar mı? abi. Dikkatli olun. özellikle şu şeyden çıkarılır. İniyorum iniyorum vurmaya. İyi bu. Atıyorum kanka ceları. Sağ at, sağ. Mer merdivenin abi. var mı Kadir? Yok, Yok. dedim ya. yavrum. Açıyoruz Kapıyı aç lan. Önümde. Hadi tam aslında bak tam burada tam burada tam burada tam önümde. Önümde adam. Önümde. Atlayayım bir alta. Atlayayım bir alta. What? Bayağı vurdum adama da öldüm. SG Yax adamın ismi. Abi sen orada kalsan da Kadir beni gelip alsan evden. Sen merdiven tamam, ben merdiven halim. Yukarı çıkamam mı? Yok. O zaman re, rey devam edin adam orada. Ben... Uğur abi sen devam edeceksin. De Burdan çıkamıyorum bu arada. Ben oradan yukarı gelirim bu arada geliyorum bir dakika. 121 canı var. Sen vur kanka patlayıcı kaldı mı patlayıcı getireceğim sana. Şu an. Şu tamam an vurun bitti. tamir etmesin geliyorum. yapıyor Yapıyorum onu. Merdiven, evet. Merdiven fazla olsa volt yedim. Oyun dondu lan. What the? Ananı avradı. Bir yerde öldüm ki. Çok saçma ben bir yerde var, öldüm ya. Aptal ben neredeyim? Ben de oraya düştüm. Öldürdüm Allah onu okuyorum. Yavşak seni. AK ile be şeyle full setle bekliyorum. Şurayı kestim adamı. Vardım ben, vardım iç. Öldürdüm birinde. Yikes bu. Amerkadım yikes. Ben geldim. Bu, bu arada adamdan siladılar biliyorsunuz değil mi? Silmesin arkadaş sıkıntı yok. Başka çıkacak yerleri yok adamlar altından. Aşağı atlamam bekliyor Dibi ile abi. Atlama ben ben ben, ben burada üçten adam kestim bu arada. Ni geliyor? İki kimyiyi de geliyorsunuzdan haberiniz olsun. Uğur abi yat oraya Kadir gösterme kendini çatıya indiler öldü. Bir öldü Nice iki, Biri öldü bir bir bu ikisini de kesmişim ben dışarıdakilerini Bullet yaptım Abi bir dakika lüdet. Çok Abi arada kaldım Öldüm ya. Arada kaldım. Tamam, Bizim. tamam. Çıkın, çıkın sakin. Ne kutumun leyonları ya. Tamam, sakin ol. Ben ben burada bayağı adam kestim bu arada. Gel. O adamlar da çıkamayacak bu arada indiler oraya. İndi. Evet. Oğlum mermi yok evde, bir de 5.56 mermi yok. Sen ne öldün abi? Tamam bırak indilerse onlar orada kalacak ki çıkamayacak. Yani Buldet yaptım. Abi ben ar arkadan zıplay verdi diğeri alttan işte kapa açırken. o arada da o geldi arada kaldım vurdum da işte Orada Öldü bir ama nek geldi ya Ben gideyim mi seti sana bırakayım mı Bırak da kanka nek Al şu an Adam Adam kanka kanka öldü, öldü öldü Git git git Öldü öldü git Setle git setle git, set git öldü Elderson git 96'ya dikkat et kanka atma geç setle git Çök geç ya atladı bu oğlum ya. ya tamam git hadi git git çabuk git çabuk git, çabuk git. adam e, 340'ta Dur, surun arkasında mı? mı 340'ta bak e, Aynen aynı surun al sur yoktu sur atmış adam oraya silah yok değil mi senin nek gittin sol solda adam vurdu mu onda ölmesi lazım 2 badi vurdum ölmemiş arkadaşı Abi ne ne gidiyorsunuz? Hiç Adamlara vuruyorum ne gidiyorsunuz dakika. ya? Bir dakika. Ne gidip ne yapacaksınız orada? Bir öldü. Direk bir öldü direk. Öldü de abi yok yani. Kestim adamı. Silahla gitseydiniz alırdınız. Silahla gittim öldürdüm birini. Geliyorum. Bir oops görmüyor. Ha o o öldürdüler. Bizim base'in tam arkasında. Bunu öldürdüm. Aa rayt biz atıyorlar. Bizim at biz. Aa rayt atıyorlar. Beyler. Ya hayır ya yatağa sürüyüm var ya. Geri atıyor seri seri seri seri Bir seri. Ay 4 vadi vurdum ölmedi. Kanka Ruha çıkıyorum M2 alacak İlker. Ufak çıkalım değil mi gel. raid. Hayırlı olsun arkadaşlar dar geliyor çık geç şu hadi, hadi çık. geç çık geç kaldı. geç geç bomba atar vardı burada bir yerde bomba atarla öldüm Komple açık bırakmış Allah senin belanı vermesin Oğlum Ağam edin roketi de adamı yakmakta. Ya vuruyorum. Aa gitti. Her evet, gitti. Vurdu çaktırmadı. Arkadaşı vurdu tam vurca. lan sen miydin o? Nasıl <gülüyor> koşuyor? Nasıl koşuyor <gülüyor> arkasından be? Al gövurdum işte ama yatağım kırılmış. benim, benim yatağım kırık değil hala. Evet, yazacak tek şık, tek tek şey kaldı. GG. Ne şans olsun. Ya bu gayet zeki bir oyun. Değil kapat şeyinde güzel bir bitiriş yapayım. <gülüyor> Aa adamayla vuruyorum lan. Yanacağım bakkal. He. <gülüyor> Neyse. Arkadaşlar, buraya kadarmış. Bakayım. 130 dakika ee, bro. totalde kapa kapa kapat bu öyle konuş Totalde kaç saat oynadık? 20, 20, 20 saate yakın oynadık 3 gündür oynuyoruz sonra burada aralıksız toplamda ya bir gündür falan oynuyoruz işte aralıksız. Umarım güzel olmuştur. Bir, bir görüşmek üzere <gülüyor> hoşçakalın.